Arkadaşlar ben Ayta Kur. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni yeni bir video daha. Gel. Desen... Gel. <gülüyor> Dur. <gülüyor> <Testimede bak> <gülüyor> <gülüyor> Kim acaba? Kim bu? Bakayım Sen hmm. lan? <gülüyor> İnsan. <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu yanımda bugün e, şey var metin var. Kamera arkasında da Mehmet var. An anladığınız üzere. Arkadaşlar bugün değişiklikleri açıklayacağım. Birkaç haftadır veya birkaç gündür merak edilen bir soru bu aslında. Ee, videolar silindi. Peki neden sildin? Ee, ben silmedim arkadaşlar. Bir şerefsiz e, siz sildi videomuzu. Ee, bir baş harfi H, son harfi ne arkadaşlar. Bilenler var zaten. Ve bundan eminim. Şimdi kanal kanalı şifresini falan değiştirdim arkadaşlar. Aynen. Aynen. Şubesiniz kovuluyor. Ahma, posta falan gözükmesin Müyüm, alham, birşeyim alham. Birşeyim arkadaşlar. E ve artık onun hayatımızdan da defet ettik ve şu anda da biraz küsüz arkadaşlar. Ne, neden küsüzsün yani? Çocuğum elaslar arkadaşlar. Neden bu kadar abarttım arkadaşlar çünkü orada bir yıllık iki yıllık videolar vardı ve benim eski halimi ben görünce hem hani ne bileyim hem, hem utanıyordum hem de vay be ben ne yapmışım diye seviniyordum arkadaşlar ama artık onu, onu da yapamıyoruz Hatta çok utançlı videolarımız vardı mesela sihirli rozetler utanıyorduk ama Yani girişliyordu Neyse artık buradan Allah ne istersen onu yapsın yani ne biliyorsa onu yapsın arkadaşlar Neyse şimdiki haberimiz e, Arkadaşlar zaten Mehmet Emin Bu kanalın sunucusuydu Bu arada onunla, ilk başladığımızda Olmaydık e, Biz bu kanalda ve Sonra e, bu olay, olay oldu ve Metin de gelmedi istedi Metin de işte kuran hafız okuyor Şu anda haftada <gülüyor> <gülüyor> Yakın arkadaşlar Haftada <gülüyor> ee, arkadaşlar yatılık alıyor <gülüyor> haftada iki gün geliyor o yüzden haftada iki gün yani bazı videolarda olmayacak Yani haftalık iki video gelecek onunla çünkü biliyorsunuz okul Yere kalan günler ikimiz Aynen geri kalan günler Ve bazen hiç video gelmeyebilir çünkü okullar var Aynen arkadaşlar ama Ama sürekli olarak atmaya yani özen göstereceğiz, çaba göstereceğiz. Yeni seriler bulacağız. Bak güzel şarkı falan oluşturabiliriz. Evet, aynen arkadaşlar. Daha benim kanalıma da takip etmeyi unutmayın buradan Benimki de şurada falan e, filan. Takip edin. Benim kanalımda şu an iki adet şarkı var ve onların hepsi biri biri Benim bir kanalımda var. bir adet şarkı var, o da çalıntı. <gülüyor> Dedim. Eski güzel arkadaşlar, gidip izleyebilirsiniz. Hatta buraya şarkı koyuyorum. Hani size arkadaşlar bu videomuzu bu kadar sadece bu, bu şekilde bir açıklama koyduk. Ee, Maalesef Metin'in kanalı yok o yüzden Arkadaşlar zaten e, ilk ilk attığımız yani e, kanalımıza bakınca bir Kur'an içerikli bir video göreceksiniz. Onu onu da zaten Metin'in koydu arkadaşlar. Aynen. Metin gerçekten çok başarılı. E, Metin çok başarılı <gülüyor> bir. Okuyacağım ya. Görün. arkadaşlar Bakın. gidip izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel okuyor. Aga bu kanalda yeni içerikler falan söyledi Ben bence bu videoyu bitiren kimetin olmalı Aynen arkadaşlar. Mesela sen de bir al alışmalısın kanka. Mesela şey diyeceksin. Bu arada arkadaşlar Metin'in daha önce hiçbir YouTube kanalında olmadı ve sahip olmadı zaten YouTube evet. kanalına. Şimdi kanka diyeceksiniz ki: "Evet arkadaşlar, um umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoda bu kadar kısa Biz oldu artık şey <gülüyor> bir abone şey bir, e, bir like gel. Yani, ya bir la like attın ya bak şimdi bak. Söyle abi bildiğini. Like, like, <gülüyor> <gülüyor> hay bak <gülüyor> diyeceksin ki <gülüyor> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye diyeceksin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>